3 bölü 12 veya 3'e 12 ve 5 bölü 35, 5'e 35 eşit midir? Evet, bunu anlamak için yapmamız gereken tek şey bu kesirlerin denk olup olmadıklarını bulmaktır. En kolay yolsa, ise iki kesiri de sadeleştirmek ve aynı kesirler olup olmadıklarını kontrol etmek. Evet, 3 bölü 12 ile başlayalım. Eğer elimizde 3 bölü 12 varsa hem pay hem de payda 3'e bölünebiliyor demektir. O zaman kesri 3 ile sadeleştirelim. Hem payı hem de paydayı 3'e bölüyoruz. 3'e bölüyoruz. Evet, 3'ü 3'e bölersek 1, 12'yi 3'e bölersek de 4 elde etmiş oluruz. Demek ki 3 bölü 12, 1 bölü 4'e denkmiş. 5 bölü 35. Evet, bunu sadeleştirelim. İkisi de 5'e bölünebiliyor. Hemen payı ve paydayı 5'e bölelim. Payı 5'e böldük, elimizde var 1. Paydayı 35'i 5'e böldüğümüzde de 7 çıkar. Dolayısıyla bu kesrimiz de 1 bölü 7'ye eşitmiş. O zaman bu şu demek, 1 bölü 4'ün 1 bölü 7'ye eşit olduğunu söylemek değil mi? Bunun yanlış olduğunu biliyoruz. Başka bir deyişle böyle bir eşitlik yok.